Merhabalar evet, iyi akşamlar diliyorum Biz, Kızımla bu akşam vakit bulduk Ne zamandır elimizdeydi Fırsat bulamamıştık yapamamıştık. Bunu yapalım dedik Öncelikle ben e, Tatlıdilimler.com'a çok teşekkür ediyorum Neden? Bana şöyle e, Çok güzel bir şey gönderdiler e, Kutu gönderdiler Bunun içerisinde 15 adet Kendilerinin soğuk yöntem Sabunuda kullanmak için Sattıkları şeyleri var parfümleri var. Soğuk yöntem sabun için hazırlanmış. 10 mililitrelik şeyler. Parfümler. Şimdi hepsini aynı anda eşit şartlarda yapamam. O kadar hızlı da koşturmayalım diye düşünerek ben bunları toplam 15, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 de burada var. 15 tane şey vardı, koku vardı. 5, 5, 5, 3'e bölerek şey yapacağım, çekeceğim. Her seferinde aynı şartları oluşturarak çekimi yapacağım, denemeyi yapacağım. Şimdi şurada 500 gram yağım var. Oda sıcaklığına düşürdüm Burada toplam kostümin 2.1'i kadar 2.1 katı kadar ziraçete de kullandığım kostüm 2.1 katı kadar su var. O sudan sodyum hidroksitimi çözdürdüm. Bir şeyde ipek kullandım sojinin yoksunun içerisinde ipek erit. yağlarımız da karıştı şimdi ne yapacağım bunu anlatayım ee, kostik çözeltimi yağlarıma ekleyeceğim ee, ilk sabunlaşmayı başlatacağım ilk sabunlaşmayı başlattıktan sonra buradaki sıvıyı e, yüzer gram yüzer gram artacak biraz ama sorun değil 100 gram 100 gram e, şu bardaklara pay, e, paylaştıracağım ayıracağım ve numaralandırdım bardakları. Burada da kalıbı numaralandırdım. Yani neyi nereye döktüğümüzü bilelim diye. Şurada da listemiz var. Şimdi denediğim şeyler kokular. Bugün 5 koku. Fresh Tango tang, Tangerine pardon Yeşil çay, green tea Sugar's Vanilla White Soap ve Lady her biri olan mililitrelik bir şey onların koku biri yüzde üç olarak kullanacağım şeyi esansı dolayısıyla her bir bardağa 100 gram sabunun hamurunu böldükten sonra 3 gram da her bir kokudan ekleyeceğim hepsi içinde şöyle ayrı ayrı karışıklığımız olmasın diye ee, kullanat şeylerimiz var plastik küpetlerimiz var onu kullanacağız hiçbir şeyi bile beş tane de kadarıyla şuraya spatula koydum ee, karıştırmayı yapacağız amacım şu benim bunu denemekteki amacım şu bu şeyleri kullandığında kokuları kullandığında bana e, ne kadar zaman veriyor hamurla çalışmak için yani hani renkleri falan denerken böyle tasarım yapmaya çalışırken şeyin içerisinde sabunun içerisinde ne kadar zamanımız oluyor bir şeyi hızlandırıyor mu sabun hamuruna girdiği zaman e, sabunlaşma işlemini hızlandırıyor mu hızlandırmıyor mu onu görmek istiyorum Çünkü böyle sevimsiz bazı denemelerim oldu daha öncesinde o yüzden e, çok da teşekkür ediyorum tekrar altını çiziyorum bunu yapacağımı da biliyorlar bunu söyledim ben bunları kendim satın almak istiyordum aslında bir siparişimin arkasına eklemiştim bu şeyi. Alışır şey alışverişi her kokudan bütün kokulardan onar mililitrelik diye ve işte dedim böyle böyle ben bir deneme yapmak istiyorum video çekmek istiyorum bunu da yayınlamak istiyorum ee, Güvendiler bana çok teşekkür ediyorum. Ee, bu şeyi bu 15 tane 10 mililitrelik kendi kokularından deneme örneklerini ücretsiz gönderdiler. Ben de herhangi bir yanlış yapmadan onların güveninde sarsmadan bu denemeyi düzgün bir şekilde yapabilmek istiyorum. Şimdi defterime de şöyle şeyler belirledim. Benim için önemli olan şeyleri katıp e, hamuru böldük. E, parfümlerimizi 3 gram ekledik. 5 dakika sonra 10 dakika sonra 15 dakika sonra 20 dakika sonra şeyin kıvamına bakmak sabunun kıvamına bakmak ve 20 dakikanın sonunda onları buralara dökmek ve tabi bir de hani renk değişikliği oluyor mu olmuyor mu onu görmek o zaman başlayalım şimdi %5'te Kustik indirimi yaptım. Bu kadar. En kısa karıştırmamı yaptım. Yağ miktarı lazım zaten. Şöyle bakın. Şöyle akan bir kıvamımız var. Sabunlaşmamız da başladı. Bunu buraya atalım. Şimdi yenilir şuraya. bir tane daha denerdik diye düşünüyorum ama 6 tane yetiştiremem diye düşünüyorum. Şimdi şu alayım. Önce şunu göstereyim size. Şu bu şişenin şey hali, boş hali e, tıpasını da alalım. Şu tıpayı çıkaralım ve şunu da çıkartalım. Şunları koyalım. Şimdi 10 mililitre parfümün ne kadar geldiğini de söyleyeyim size. 4.3 gram geliyor. Bu şey boş şişemiz. Darası. Şunu tartalım. 12 gram. 4.3 gramı çıkartalım. 12-4.3 7.7 gram. Yani 10 ml şey aldığınızda parfüm aldığınızda ortalama 7.7 ml şey alıyorsunuz. Parfüm alıyorsunuz. Şimdi Fresh tango, tango bir numaramız. Bunu oraya koyacağız. 12 gram geliyor ve 3 gram almam gerekiyor benim sadece. Şu anda karıştırıyoruz. Şimdi ve e, biz daha şişelerle uğraşırken şeylerle açarken şeyi açamadık yani. Lady ile White Swap'ı deneyemedik. Şimdi bir numarada Fresh Tango'muz vardı ve beş dakika geçti. Biz bunları koymaya başladığımızda beri 9.24'te koymaya başladık. Tam tamamını bitirene kadar yani 9.24'te şunu koymuştuk. 5-6 dakika oldu ve bakın kıvam bu. Yani hızlandırdı mı? Hızlandırdı. Yani 5 dakika geçti. Bu neydi? Bu Green tea. Green tea gayet güzel gidiyor. Gayet güzel green tea'nin kıvamı. Daha çalıştırır bu bizi. Bir beş dakika sonra da idare eder diye düşünüyorum. Green tea'yi. Ve bu da vanilya. Ee, vanilya'nın daha da zamanı var. Şöyle bıraktık. Şu şekilde bıraktık bunları. Bunların bunun ilk 5 dakikası fail. Yani bunu son anda fresh tango kokusu çok hoşunuza gidiyorsa eğer beğendiğiniz bir kokuysa hamurunuzu da renklendirmeyi falan şey yapın. Boş verin ama kokuyu kullanmak istiyorsanız son şeyde son anda kalıba dökmeden son anda bunu döküp hemen spatula ile bir karıştırıp blenderla değil ondan sonra da hamuru şeye dökmeniz lazım kalıba dökmeniz lazım şimdi biz bu bir numarayı artık buraya dökelim bunu daha fazla bekletmenin bir anlamı yok çünkü Şurada zamanımız var. Şimdi buraya Lady'yi koymaya çalışacağım ben. Şimdi 4 numarada neyimiz var? White Soap. Evet, beyaz sabun kokumuz var. Yo, Lady. Lady'yi almışım elime. White Soap orada duruyor. 5 numara. Şunu, şunu, şunu koymam gerekiyor. Şöyle. 5 numarayı yapıyoruz şu anda Bu da 4 numaramız o da beyaz savun kokumuz onu da şuraya koyalım şimdi şunların Tam 5 dakikaları doldu. Da 2 numaranın 5 dakikası doldu. Da bu hala çalışılabilir durumda. Nedir bu? Yeşil çay. Gayet güzel kıvamı. Bir 5 dakika sonra tekrar bakalım buna. Bu da vanilya. Bu da gayet güzel çalışılır durumda. Vanilya da. Buna da bir 5 dakika sonra bakalım. Şunları yeni koyduk zaten. Hepsine bir 5 dakika sonra bakacağız. Bunların ikinci beşleri olacak. Bunların ilk beşleri olacak. Nola. Hı. Merhabalar. Şimdi 2 ve 3 numaralı bardağımızın 10 dakikası. 2. 5 dakikası yani. 2 numarada yeşil çay var. E artık biz bunu yani yavaştan şeye dökmeliyiz kalıba dökmeliyiz. Bunun 10-12 dakika bize zaman verdi bu şey. Green tea. Burada vanilyamız var. Vanilya ona göre daha akışkan. Vanilya sanki böyle 15 dakika falan izin verecek gibi bize gözüküyor. Şöyle göstereyim. Akışkanlıklarını. Şu Green Tea'nin akışkanlığı bu. Vanilya'nın. Bu daha akışkan. Şimdi buranın da ilk 5 dakikası. Burada 4 numarada beyaz sabunumuz var. Gayet güzel. Sıkıntı yok. 5 numarada da Lady var ve Lady de kalınlaştı. Eğer 10 dakikayı beklersek kalıba dökmekte diğeri gibi biraz zorlanabiliriz. Şöyle bu da 5 dakikadan fazla size çalışma zamanı vermez. Yine de şöyle iyice bir karıştırırsak biraz sıvılaştırabilir miyiz diyorum ama Yok. ya bu da tam artık şey kıvamında 5 numarayı da döküyoruz kalıbımıza döküyoruz en azından tengeri şeyden daha rahat bir şekilde kalıba döküp şekil verebildik 5 dakika 5 numara ve eee ikinci beş üçüncü buranın üçüncü beş dakikasını bekliyorum buranın ikinci beş dakikasını bekliyorum şu iki şeyde bardakta üçüncü beş dakikadayız burada da ikinci beş dakikadayız fikir sahibi ol ol yani fikir vermesi açısından şurada da şeyim var hiç parfüm katmadığım ee, hamurum var yani Burada üçüncü on beş, da beş dakikada izledim değil mi? On beş dakikadır. Hı hı. Onlar parfümünü bekliyorlar. Bu da parfümsüz bekleyen sabun. Bunun kıvamı şu şekilde. Şimdi şunlara bakalım. Bu iki numaramız da iki numaramız bizim green tea. Bunun da artık kalıba dökülme zamanı geldi. Bu nedir? Bu vanilya. Bir iki dakika daha dayanır ama hani üç, on, üç yani on beş dakika Green tea ve vanilya rahat rahat size 15 dakika çalışmak için şey veriyor. Bu daha böyle tok bir kıvam. Bu daha akıcı dökülür. Vanilya daha akıcı dökülür durumda. Bunun ikinci 5 dakikası ona bakalım. 4 numara o neydi? Beyaz sabun. İkinci 5 dakikası gayet iyi durumda. Sanırım bu da üçüncü 5 dakikayı gayet rahat çıkartacak. 15 dakikanın sonunda 2 numarayı da kalaba döküyoruz. bu hangisiydi 3 numara vanilya yani vanilyayı daha rahat dökeceğiz uğraşmayacağız gibi geliyor aynen vanilya çok güzel dökülüyor yani vanilya en hoşuma giden kıvam şu anda 15 dakikanın sonunda vanilya eğer renkte de kararma yapmazsan çünkü şey kullanmadık sabitleyicisi var bu vanilyanın onu kullanmadık genelde vanilya esansı o sabitleyicisini kullanmadığınız zaman Sabunda renk değişimine neden oluyor, karartabiliyor. Bakalım bizim sabunumuz böyle olacak mı? 3 numarada vanilyamız var ama en güzel vanilya dökündü. Ve 4 numarada da beyaz sabunumuz, e, bu da iki gibi olacak sanki. Yani son kıvam şu ve de hiçbir şey katılmamış. sabunumuzun kıvamı gayet akışkan durumda. Yani kok katmadığımız şey sabun o gayet akışkan kıvamda. Burası da bu. Bunu da bir tekrar bekleyelim bakalım. Evet ve 4 numaralı bardağımız kaldı elimizde. Beyaz sabun kokumuz. Ve şu anda bu 10 dakikadan yani ikinci 5 dakikasını tamamladı. Bunu göstereyim. Kokusuz şeyimiz Kalıp karıştırma kabımızda kalan kokusuz sabun hamurumuz. Kokulu sabun hamurumuz. Yani e, 10 dakika çalışma şansı veriyor ve kıvam bu. 15 dakikayı bulur mu? Deneyelim. Bir 5 dakika daha bekleyelim bakalım. En son haliyle ne olacak. Ya evet. Şimdi videoları arka arkaya düzenlerken göreceğim. Bunun kaçıncı turunu beklediğimizi 3. turda mıyız 4. turda mıyız bilemedim ama bu hala şey kıvamda. Gayet güzel ee, akıcı kıvamda. Ve de bu da bizim şeyimiz, hamurumuz hemen hemen aynı şey kıvamda var yani. Zaten bu kadar zamanda da artık hani ne yapacaksanız yapıyor olursunuz diye düşünüyorum Bunlardan. ve dördüncüyü de hamurumuzdan kalıba döküyorum ve çok güzel de beyaz savunmalarımız bu da rahat rahat zorlamadan silikon kalıba da dökülüyor. Tahta kalıba zaten dökülür rahatça. Kendi kalan hamuruma şuradan ben azıcık şu maviyi burada çözdürebilecek miyim? Merak ediyorum. Şöyle bıçağın ucuyla şunu denemek istiyorum. Rengi görmek istedim. Hiç beyaz katmadan. İşte o hamurumuzun şu rengine mavi ekleyince nasıl bir şey oluyor diye. Renge dair fikrim olsun istedim. O yüzden yaptım. Bu da parfümsüz. Bir sürü de karıştırma yaptığımız kendi şey aynı sabun hamurumuz. 10 tane daha şeyimiz var, <gülüyor> denenecek e, parfümümüz var ve kolay iş değilmiş <gülüyor> deneme yapmakta. E, daha hızlı çalışmak da gerekiyor. Yarın bir kısım kokuyu da şurada ziyan ettim muhteşem Bugün lütfamız yarın sabah kokacak bilmiyorum. Görüşmek üzere. Merhabalar. Dün e, sabunlarını şöyle kanıtlara döktük, numaralandırdık. Daha sonra ben üzerine bir de şu uh, matı kapattım. Ve o şekilde içeride nasıl üstünde bıraktım ve 1 2 3 4 5 numaramız ve bizim şu Doktor Gusto Mavi gıda boyamız bu çok ilginç şeyler yaptı ee, hamura döker kalıba dökerkenki rengi gördünüz zaten kalıptı şeyde beklerken e, burada sabunlaşma devam ederken yaklaşık 2-3 saat sonra bunun rengi bildiğiniz pembe oldu Öyle bıraktık en son yatarken pembeydi. Ertesi gün kalktığımda bu renge dönmüştü. <gülüyor> Ciddi bir renk değişimi yaptı. Önce şu hiç parfüm olmayan kendi şeylerimizi, reçetelerimizi çıkartalım bakalım. Şimdi şöyle bir güzellik var. Yine düşük suyla çalıştığımız için şeylerin sabunların üzerine hiç alkol sıkmadım. Sadece kapattım, yalıttım yani ve herhangi bir şey oluşmadı arkındaysanız soda külü yok şurada neyimiz var 5 numaramız var 5 numaramız neydi Lady 5 dakikalık 5 dakika bize çalışma süresi tanıyan dediğimiz ama şey form olarak kalıba rahatça dökebildiğimiz kokuydu Güzel hani çok benim tarzım olmasa da hoş bir kokusu var sen de bakmak ister misin annem kokuya şöyle neye benziyor Ne kokusuna benziyor hatırlattığı bir şey var mı sana yok yok bize bir şey hatırlatmadı ama güzel bir koku e, 4 numarada beyaz sabunumuz vardı bu nedense çok terli çıktı mesela diğeri öyle değildi bu çok terli çıktı kalıbın içinden Bilemedim. Ama ve daha böyle şey şimdi evet çıkartırken şurayı bozdum. Bu tamamen e, sertleşmiş dilaydı. Bu tamamen sertleşmemiş. Şurayı ben çıkartırken bozdum. Daha böyle bir stik, yapışık. Yapışık. 5 numara 4 numara. Yapışık, koku koku koku Lady'nin kokusu daha baskın buna oranla öyle söyleyeyim bu da güzel 3 numaramız neydi 3 numaramız vanilya renk değişikliği yapabiliyor demiştim şeyini kullanmadığımız için stabilizerini kullanmadığımız için ve bir günün sonunda yani 24 saat sonunda şu vanilya sabununun rengi Keşke buzdolabı bekletseymişim bunları biraz. Yani şu sabunlarla şu sabunların şeyi dokunma hissi ve şeyi çok farklı. Yani şunlar şu sesi çıkartıyor, bunlar evet bunlar böyle yumuşak ve şu vanilya çok rahat çalışmıştık vanilyayla. Gene e, şu uç sabun içerisinde kokusu en rahat, en bariz belli olan Lady. Yalnız renkte ciddi bir koyulaşma var. 2 numaramız yeşil çaydı. Evet. Ee, bu da aynı sertlikte ve şeyde çıktı. Evet. Lendi gibi değilmiş. Şu ikisi gibi yapışkan değil bunun yüzeyi. Daha sertleşmiş. Ama kokusunu en az alabildiğim sabun bu sanırım. Değil mi? Hı -hı. Ya da diğer baskın kokularla mı burnumuz almıyor bilmiyorum ama en hafif gelen koku bu oldu. 5, 4, 3, şu 2. Ve burada da ilk Fresh Tango. Kalıba çok zor döktüğümüz kalın vardı. Şöyle. Bu da çok yapışkan. Öyle söyleyeyim yani. Ee, şöyle gösterelim. Şimdi hepsini yakından bir tek tek tıkene kızım çıkar ve size gösterir. Bunun kokusu çok evet yoğundu ve de güzeldi. Hala en yoğun kokulardan biri. Green Tea. Şu kalıplarıma benzer en sert ve düzgün çıkan iki kalıp şu ikisi. Ee, ama gene de yani şu dokunma hissiyle şu dokunma hissi ve de şu dokunma hissi çok farklı. Bunları birkaç gün sonra bekledikten sonra elimiz olup bakmaz. Daha mantıklı olur ki gene bakarız. Şimdi ben e, video bittikten sonra kalıpların altına bir iki üç dört beş diye numaralarını şey yapacağım şimdi şu bir şu iki üç dört beş şöyle koyalım kazıyacağım altlarına Çünkü 10 tane daha şeyimiz var parfümümüz var onları da deneyeceğiz beşer beşer şey yapacağız ekleyeceğiz her beşin sonunda da beşli bu denemelerin sonunda bir performans parfümlerinin adı ve performanslarını gösteren böyle bir yıldızlı ya da puanlı bir derecelendirme yapacağım ve buna her 5 şeyin sonuna ekleyerek yapacağım. Ve ondan sonra bu 5-15 tane kokuyu bir araya getirip tek bir video haline yayınlayacağım ve altta da e, şey vereceğim, zaman aralıklarını vereceğim. Videonun açıklama kısmında, işte bir, birinci kısımda ilk beşte şu şu şu parfümler var, ikinci beşte şu parfümler var, üçüncü beşte şunlar var ve şu aralıkta şurada başlayıp şurada bitiyorlar tarzında. Umarım faydalı olur bizlere de sizlere de. Yani ben kendi adıma fikir ediniyorum. Umarım edindiğim fikri size de yansıtabiliyorumdur. Görüşmek üzere. Merhabalar. Ee, bu sefer geçen seferki e, beceriksizliğimden dolayı satılık kasap kağıdıyla kapladım. Bütün parfümlerin şeyleri kapakları açıldı içinden şöyle tıpaları çıkartıldı, açıp şişe kapağı çevirip şişeyi açıp kullanmaya hazır. Gene 5 parfümümüz var burada. Şuraya 1 numaraya New Years Eve, e, e, damlatacağım. 2 numaraya Cinnamon deneyeceğim. 3 numaraya Apple Orkat deneyeceğim. 4 numaraya Mango Krem deneyeceğim. Ve 5 numaraya da Rose of Sparta deneyeceğim. Ve başlayalım. Ve sabunlaşmamız başladı. Bu kadar. Karıştırma, blenderle. Şunu alalım ve bir numarayla başlayalım. Önce bununla başlıyorum. Bu sesen sayacı başlat annem. Beş dakikayı başlat. Ben bununla daha önce tecrübesiz yani şey başarısız bir deneme yaşadım bu esansla daha önce özellikle şimdi bugün bununla başlamak istedim. Şimdi Isparta günü de koyduk ve bugün biraz daha hızlıyız. Bütün parfümlerimizi şeye kattık, kaplara kattık ve şu anda ilk şeyimizin hamurumuzun şeyi oldu. 5 dakika son Şununla şunun arasında 5 dakika var. Burası da aralarda. Şimdi bakalım ne bir yarısı. Kesinlikle tahminen ben e, yanlışlıkla kendi denememde e, cold proses için anlıca ama muhtemelen e, normalini aldım. Çünkü e, hamurum şeyde kaldı. Kalıpta kaldı. Size e, bunları kalıptan çıkartırken gösteririm onu da. E, yalnız böyle bu böyle bu kokunun, bu esansın kendine has bir şeyi var. Rengi var. Ve böyle şey baharatlı bir koku. Benim hoşuma gidiyor. Bu neydi? Bu e, baharatlı kokular biraz daha kıvamlandırıyor şeyi hamuru. Bu sinnamın bu gayet iyi gidiyor. Şuna bakalım. Bu 3 numaramız. Bu neydi? Apple Orkut. Bu da gayet iyi gidiyor. Kıvım olarak. Şuna bakalım. Aa, bu katılaştı. Bu neydi bu? Bu kaç numaraydı? Bu 4 numara. Bu bizim ee, diğer ilk denememizdeki fresh tancerina gibi oldu bu mango cream 4 numara bu dayanamayacak yani Ay, evet ya bu 5 dakika daha fazla değil 4 numaradaki kokumuz ve de 5 numarada da isparta gülümüz var bu da biraz kıvamlandırıyor bundan 5 dakikasının dolmasına da 3 dakika var. Ha, şimdi şu anda bu Isparta gülünün 5 dakikasının dolmasına henüz 3 dakika var ve bu da e, kıvamlandırıyor şey hamurunu. Şimdi bırakıyoruz ve bir 3 dakika yaklaşık mola verirsek bunun 5 dakikası olmuş olacak. Tekrar 3 dakika sonra tekrar başlıyoruz dur bakalım anne. Burası ikinci 5 dakikaya girdi. Oraların 5 dakikası bitti. Yeni tur, yeni şans başlıyoruz gene. Şöyle neylimiyoruz iyi. Kesinlikle benimki şeymiş. Yanlış alınmış. Cold process için uygun olmayan e, esansmış. Ancak bu e, şeye kalıba dökülmesi gereken bir kıvama gelmiş. Şu biraz daha yumuşak. 2 numaramız bu neydi? Cinnamon ee, Şu 3 numaramız Apple Orkut En sıvı halde olan bu Kıvam olarak Daha uzun süre bize zaman verecek olan Şu 4 numaraydı Bu çok fena katılaştı Hangisiydi? Mango krem bu, Bunu acilen dökmemiz gerekiyor artık şeyi hmm, Kalıba ve 5'e bakalım. Bu da Isparta gülümüzü. Bunun da kalıba dökülmesi gerekiyor. Ve ben bu 5 başlıyorum. Isparta gülünün kalıba gitmesi gerekiyor. En fazla size 5 dakika çalışma süresi verir. Koku gayet güzel duyuluyor. Burnumuza burnumuza. Şuraya dökmeye başlayalım bunu. 4 numaramız vardı. Hem renk değişikliği yaptı bu. Biraz sarardı hem de şeyden Isparta'dan daha da koyu bu hatta. Bu hangisi? Mango krem. Katılaşma eğilimi gösteren diğer şeyimiz bu. 1 numaramız ama onlarla kıyaslarsak bu oldukça iyi durumda. Nevir evimiz. Biz Birazcık daha zaman verir diye düşünüyorum. Bu 2 numara, değil mi? Sinamon. Bu da bu yalnız dünküler kadar bununla ikisinin ömrü uzun olmayacak. 15 dakikayı buldurmayacak size. Bu da 15 dakikaya doğru yol olan tek hamurumuz şey. Apple or kat. Oldukça sıvı durumda. Ve gene kendi şeyimi göstereyim. Hiç şey katılmamış, esans, şey, parfüm katılmamış, baz şeyimiz, sabunumuz. Renk ve doku olarak birbirine en yakın olanlar bu ikisi. Şöyle renkleri yine karşılaştırayım size, şöyle ve şöyle bunu daha fazla bekletmeyeceğim. Gördüğünüz gibi şey de, dikilik kalıyor içerisinde yani bu biraz daha şey bu, bu gayet sıvı kaç dakika oldu bu seçim başlayalı ikinci partiye on dakika şu anda beş, beşinciyi şu bitti. evet ve şu, beş dört ve beşi ilk beş dakikanın sonunda kalıba döktük görünümleri bu bir numaramızı New Year's Eve on dakikanın sonunda kalıba döküyoruz form olarak daha iyi durumda Ve şurayı kontrol edelim. Bunu biraz daha zorlayalım. Zaten 3. 5 dakikaya başladık herhalde değil mi anneciğim? Hı hı. Kaç dakika geçti? 3. 5 dakikadan. Şu an başlattım. Ha. Herhalde 1 dakika mı geçti? Tamam. Şu anda 3. 5 dakikamızdan 1 dakika geçti. Yani bir 4 dakika daha bekleteceğim bunları. Sanki bu da dayanacak gibi geliyor bana 3. 5 dakikaya. Sinem'un. Bununla daha gideriz biz bununla. <gülüyor> tamam. 4 dakika sonra görüşmek üzere. Evet. 3. 5 dakika. Ya geldik. 2 numaramız. Hani bu böyle üstünde dik duruyor ama daha şey. Bunun kıvamı. Yani bu şu anda. Keyifli keyifli dökülür şeye. Silikon kalıba. Bu. Bu. Bu. Bu. biraz daha idare edebilir. Ancak şunu şu anda dökmeyi tercih ediyorum. Şöyle göstereyim. Yani pipetleri içer içlerinde tutabilme şeylerine göre. Şurada kendi kıvamı. sabunun kıvamı. bu sabunun kıvamıyla 3 numaranın kıvamı aynı gidiyor. Şimdi 2 numarayı da döküyoruz. Ve burada 3 numaramız. Heploorka. Üç dakikası var. Bu bu arada burada dururken, bununla aynı seviyede gidiyor dedim. Ben şurada dün bir, daha bir önceki şeyde o <gülüyor> doktor Musta Mavi'yi denemiştim. Şimdi bir, bir şeyler tasarlıyorum yapmak için. O yüzden ya da e, çözdürdüm ben o boyayı ve ben. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz gitti. Sekiz damla koydum şunun içerisine. Ve rengi denemek istiyorum. Bir dakikası var. Böylelikle üç dördün, bir dördüncüsü değil mi? Tabii. 15 dakika yani tam net üçüncü 15 dakikayı bize bitirten koku bu grupta Apple Orkut oldu. Kenarlarını da temizliyorum. alkol sıkmıyorum. Geçen sefer de sıkmamıştım oda sıcaklığında bırakıyorum yalnız üstüne şu şeyimi kapatıyorum şu matımı kapatıyorum ve öylece içeride bırakıyorum ben bunları 24 saat 24 saatin sonunda görüşmek üzere kaldı 5 tane daha şeyimiz kokumuz Merhabalar ve ikinci parti şeylerimiz Ah, kartını denemelerimiz Şöyle de yakından göster bu Şu New Year's Eve ee, bu cinnamon bu apple orkat mango cream ve rose of Sparta. Şimdi kalıptan çıkartalım. Şunlar da bizim yine mor denemelerimizdi. Şurada ilk gündeki mor denemesiydi. Şöyle başlayalım bakalım. kalıbın içinden çıktığında ilk anda biraz böyle şey oluyor. Yapışık gibi oluyor ama bir gün rafta kaldıktan sonra kendilerini çok rahat toparlıyorlar. Yani diğerleri gayet iyi durumda. Yalnız şöyle üstüne ben numara kazıyacağım. Daha sonra en sonunda yine göz karşılaştırmak için bu 5 numara yani 10 numara aslında. biraz renk değişimi var. Ve şunu bir yani New Year's Eve'de de renk değişimi var. Mango kremde de renk değişimi var. Ve bir de bunda böyle iç tarafta sanki benekler varmış gibi gözüküyor. Yani belki en son hepsini bir de kenarlardan kesip iç, iç yüzeylerini görmeyi deneyebiliriz. Ancak bunun kokusu <gülüyor> muhteşem. Nasıl? Hı -hı. Evet koku çok güzel. Yalnız renk değişikliği yapıyor ve fazla dayanmamıştı sanırım. Çalışmak için fazla süre vermemişti bu. Bunun formu gayet iyi. Rengi gayet iyi. tarçın mızı yanı yanılmıyorsam. 7 numara tarçın. Böyle silikon kalıplara dökersek bu şeyleri, esans kullandığımız sabunları kesinlikle önce bir buzdolabına sokup biraz soğutup, dondurup bu dip falan ondan sonra çıkartmak lazım. Bazıları çok yumuşak oluyor. Yani mesela şuna ve şuna zarar verdim çıkarırken. Bakın bu çok güzel çıktı. Bu da, bu da ne diye. İşte ben bununla Sevimsiz bir deneyimi yaşamıştım ama demek ki şey olanı al, yani almışım ya ben aldım. Yanlışlıkla herhalde. E, cold Process için olanı değil de diğerini aldım. Kalıpta kaldı. Dökemedim. E, yalnız bunda da bir renk değişimi var. Ve şu ilk gün işte bıçak ucuyla koyduğumuz mavi denemeydi. Çok güzel bir mor oluyor. O yüzden çok uğraştım ben. Daha sonra çözdürdüğümü düşünmüştüm ama yine çözdürememişim sanırım. Bir miktar noktalar var ve ton biraz daha açık oldu. Değil mi? Şimdi sabunlarımız burada. Ee, bir şey, kaldı 5 tane şeyimiz kokumuz. Onları da ekleyeceğim. deneyeceğiz Birlikte çekeceğim, göstereceğim. Görüşmek üzere. Merhabalar ve son 5 parfümümüzdeyiz bu akşam, 1 numarada Love and, Love and Life var, 2 numarada Sweet Baby, 3 numarada Golden, hani bunu biliyoruz daha önce kullanmıştık, Jasmine bunu da kullanmıştım daha önce ve Sweet Berries yani bu insana dondurma hissetiyor öyle bir koku, o kadar diyeyim size, şimdi Beş dakika mı kurayım? Hı hı. Başlayayım mı? Başla. Tamam. Kaç dakika oldu şimdi parfümleri koyalım göstereceğim. 2 dakikası önce onun ilk 5'i evet, tamam. Şu anda parfümlerin hepsini doldurmamız 3 dakika sürdü bizim. 2 dakika sonra ilk koyduğumuz parfümün 1. dakikası dolmuş da olmuş olacak. O zaman görüşmek üzere. Ve ilk 5 dakika 1. içim bitti. Neydi bu? la Şöyle kıvam güzel. İkinci turu çıkartırız diye düşünüyorum karıştıralım biraz bu Sweet Baby ondan biraz daha koyu bunun kıvamı ama bu da 10 dakikaya götürür bizi diye düşünüyorum bu altın bal işte bununla çalışması zordu ee, şeyde çalışırken de bal yulaf yoğurtlu sabun çalışırken de bunda biraz zorlanmıştık. Bu daha hızlı ee, katılaşıyor. <gülüyor> Ama şöyle karıştırmaya devam. Yani o reçetede biz bir de bal kullanmıştık. Bu parfümle birlikte. bu jasmin ve bu da ilk beş dakikayı anca ikinci beş dakikanın sonu anca gelir bu da dondurma kokusu dedim Aa bunun kıvamı çok güzel bu bayağı idare eder bizi ve kaç dakika geçti bu seçim şimdi de ikinci beş dakikadan Bir tamam. 4 dakika sonra görüşmek üzere. İkinci 5 dakikaları bitecek. Evet. İkinci 5 dakikamız bitti ve bir numaramızın durumu çok rahat. Yani 10 dakika bitti bu şeyle. Love Life'da. Ah, koku da çok hoş. bir Birkaç dakika daha yani 2-3 dakika daha çalıştırır ama hani şu kıvamda da çok rahat dökülür. Güzel dökülür. Bu Sweet baby. Bu 10'dan biraz daha tok. 1 numaraya göre biraz daha tok. 10 dakika bitti. Bu altın bal bu şansını kaybetti. Tamamdır. Bunu dökmenin zamanı geldi. Bu bir dursun. 4 numaramız rasmin. Bu da aynı durumda. 3 ve 4'ü dökmemiz gerekiyor. En fazla 10 dakika çalıştık ve yani şey kalın bir hamur oldu bu lök lök döküp şeyin içinde silikon kalıbın içinde karıştırmamız lazım 5 sweet berry var e, çok güzel bir kıvamda Hı, bu daha durur ve başlayalım bu kaç numaraydı şu 4 numara 3 numaramız mı altın bal şuraya bunu. 20 saniye var Evet ikinci 5 dakikamızın da olmasına değil mi hı hı. bir dakika 20 saniye var şöyle tekrar göstereyim bunu bekliyoruz bir numarayı bekliyoruz 2 numarayı bekliyoruz ve 5 numarayı bekliyoruz bir dakika bir buçuk dakika sonra görüşmek üzere Evet Merhabalar uzun bir buçuk dakika içerisinde gene kalan ee, sabun hamurumuzla şu mavi gıda boyasını denedim. Dün tekrar çözdürmek için uğraştım. Ben farklı şekillerde başarılı sonuç elde edersem nasıl olduğunu paylaşırım sizlerle. Ondan sonra da içerisine birkaç damla lavanta uçuruyağı ekleyip şu şeye döktüm. Kalıba döktüm. Şimdi ikinci 5 dakikamız doldu. Bizim bir numara devam. Dökmüyorum. Yani şöyle bir kıvam var. Hala şeyimiz damlalığımız arkaya düşüyor şeyin içerisinde, hamurun içerisinde. Şimdi bu biraz daha kalındı diğerine göre, iki numaraya göre, bir numaraya göre ama böyle. Bu 3. 5 dakikanın sonunu çıkarmaz diye düşünüyorum. 2 numara. Bu da Sweet berries. Bu da gayet rahat. Şu ikisi aynı gidiyor. 1 ve 5 aynı kıvamda gidiyorlar. Şöyle göstereyim. Evet. Şöyle bekliyoruz. Bunu da bekleyelim bakalım. Şunlarla aynı kıvama gelene kadar ne kadar zaman geçecek. E, kaç dakika sonra burada Luse? 4. 4 dakika sonra görüşmek üzere. Evet. 15 dakikanın sonuna geldik ve bir numaramız. Tamam artık rahat rahat keyifli bir şekilde beni kalıba dök diyor. Love Life. 15 dakikanın sonunda Sweet Baby. Bu da aynı durumda. 15 dakikanın sonunda kalıba dökülür. Bu bu birkaç dakika daha dayanır. Yani 20 dakika yapamasanız bile e, şu Sweet Baby's rahat bir 17-18 dakika gidersiniz. Yani gerçi bakalım şuna da bakalım aşağı yukarı aynı kıvamda var. ve 15 dakikanın sonunda yaklaşık bir iki dakika falan da geçti ben bunları da kalıplara döküyorum şurada dört vardı şurada üç vardı şimdi iki yine devam edelim iki neydi Sweet Baby şöyle dökelim kalıba 15 dakikamız bitti bir numaramız Love Life ve beş numaramız teşekkür ederim Niker'cim <Gülüyor> şöyle kaç dakika geçti bu ikinci beş dakikadan bir elli yedi İki, yani 17 dakika oldu. Bunun kıvamı çok daha böyle şey homojen bir durumda. Smith'lerin benzerisi. Yani zorlarsak o 20 dakikayı da bulur ama dökeceğim. Yani diğerlerini de çünkü aynı şekilde yapmıştık. 5 numara onu da döküyorum. Bakın kıvam döküm döküm kıvamından belli oluyor zaten. Kalıptan çıkartırken görüşmek üzere. Merhabalar. Bugün cumartesi gecesi oldu artık neredeyse. Biz pazartesi gününden beri bu parfümleri deniyoruz. 15 tane parfümler. Her gün 5-5. Pazartesi günü 5 tanesini hazırladık. Kalıba döktük. Salı günü çıkardık. Çarşamba günü 2.5'i denedik perşembe kalıptan çıkardık dün bunları kullandık kalıba döktük şimdi çıkartıyoruz artık en son bunları da bir iki gün bekletip direkt kalıptan hani diğerleriyle yan yana koyduğumda ve en azından diğer yüzeylerinin de bir iki gün kadar havayla temas etmesini sağladıktan sonra çünkü renk değişimi olacaksa da eğer o iki gün zarfında oluyor zaten bir arada değerlendirmeleriyle birlikte yayınlayacağım inşallah. Şimdi şuradaki şey, bizim kendi şey kalıbımız savunumuz yani rengi, parfüm konmamış rengi görelim diye son olarak dün döktüğümüz, kalıpta kalanı döktüğümüz şey hamurumuz şimdi bu da 3 gündür işte 3 denemede şey uğraşıyordum ee, mavi yağda çözünen gıda boyası ile uğraşıyordum, çözdürme çözdürme en sonunda başardım çözdürmeyi ee, ve e, gülkü kalıba dökmüştüm, biraz da lavanta yağda damlatmıştım. Çok hoş böyle bir mor ciddi güzel bir mor çıktı oradan, çok hoşuma gidiyor o renk. Onunla bir şeyler yaparız. Şimdi şurası bir numaramız, burada ne vardı? Lav life vardı. Şöyle kalıptan çıkartalım ve yüzeyde şöyle beneklenmeler görüyoruz salonun yüzeyinde. şöyle bırakayım. Bu yakından göster bunları. 2 numarada sweet baby'miz vardı. Bu şunları temizleyelim. Kenarlarını ha güzel gözüküyor. Hani beneksiz benekli falan değildi. 3 numara Golden Honey Bu niye böyle yaptı? Ve bunda da bu tarz lekelenmeler var. Şimdi bu bizim videoda kullandığımız şey, parfüm Tabii bunu biz şey, yulaflı kısımda kullanmıştık. Hızlandırmıştı şeyi. Şeker de kullanmıştık. Hani sabunu hızlandırmıştı ama o sabunun içerisinde bu tarz lekeler yoktu. Şimdi bunda niye böyle oldu onu bilemedim. Ya da bu lekeler vardı da yulaf olduğu için mi biz bu beneklenmeyi o şeyin içerisinde fark etmedik. O da olabilir. Çünkü tekrar kullandın mı derseniz bu şeyi esansı kullanmadım. Bu da üç numaramız ee, Golden Honey's şu dört numara Allah Allah jasmin ve bunda da benekler var sona kalanlar niye böyle oldu ve ee, beş numara sweet berries bu dondurma gibi kokuyor demiştim Evet muhteşem kokuyor bunda bir problem yok bu gayet güzel yekipare Yeneksiz falan çıktı şeyden hmm, kalıptan biraz nemli oluyor şey eski kumdan çıktığında mı? 3-4 saat sonra toparlıyor kendini şöyle şuna sivit veriyiz ve bu beşlimizde <gülüyor> üç tane. Benekli sabunumuz var. ilginçtir. İki tane ilk parçası sabunumuz var. Şu da herhangi bir parfüm kullanılmamış. Bizim sade, kendi halinde sabun hamurumuz. Bu da aynı hamurun şey hali. Yağvazlı gıda boyası hali. Şimdi... Bunları da dediğim gibi işte bu gece yarın bunlar da bir kendilerine gelsinler. Hani renk değişimi olacak mı olmayacak mı görelim. Sonra hepsini birden burada kısa bir hatırlatması ve işte tablo şeklinde de değerlendirmesiyle sizlerle paylaşacağım. Görüşmek üzere. Merhabalar. Bütün denemelerimiz bitti. Hepsi masanın üstünde. Şimdi şurası 1, 2, 3, 4, 5 ilk gün denediğimiz ilk denememiz, ilk beşimiz. ikinci gün, ikinci parti denememiz ve üçüncü parti denememiz. Şunlar da bir ilk parti, ikinci parti ve üçüncü parti renk denememiz ve şurada tek başına duran da bizim e, kendi halinde içerisine renk ve koku katılmamış, esans katılmamış sabun namurumuz şimdi öncelikle şunun altını bir çizmem gerekiyor reçetem düşük su oranı içeriyordu yani %30 su ve kil içeren bir reçeteydi toplam yağ bir %1.5 kadar da kil vardı ve hiç zeytinyağı içermiyordu doymuş yağ oranında doymamış yağ oranına göre 40'a 41'e 59-60 gibi bir reçeteydi, zorlayıcı bir reçeteydi. Neden zorlayıcıydı diyorum? Çünkü şeyi şuradaki şu jasmini ve şu şu da golden haniydi. Şu ikisi iki şeyi esansı ben daha önce bu kanaldaki videolarda kullandım. Mesela jasmini kullandığım reçetem not aldım onu. Pardon. Tabii salonda mercile de çakma jelleştirme yönteminde kullanmıştım burcansını. O reçete de yine soğanı düşük bir reçeteydi ama içerisinde kil yoktu ve şu gördüğünüz şu şeyi, şu, şu sabun üstünde gördüğünüz o noktalanmaları görmemiştik. O reçetenin yüzde 72'si zeytinyağı, yüzde 28'si ince anacivi ama soğanı yüzde 28'ti ve kil içerdi. Bu reçete ise e, sabun su, bal, yoğurt, yulaflı sabun e, videosunda kullandığım esans, e, şu bal esansı doldurkani. O reçetede, e, burada %3 oranında kullandım esansların hepsini, o reçetede %3,5 oranında ben bu esansı kullanmıştım. Fakat o reçeteminde su oranı toplam yağ ağırlığının %35'i kadardı. Hani bal da kullanmıştım. Hızlandırdı. O reçetede de şeyi hızlandırdı. Sabunun Sabunlaşma süresini kalınlaştırdı. Ancak tabii bir de yulaf kullanmıştık. Yulaf unu kepeği kullanmıştık o reçetede. Şu beneklenmeleri fark etmedik. Eğer bu beneklenmeler olduysa bile reçetede yani o, o sabunda bunların yulaftan kaynaklı olduğunu düşünmüş olabiliriz. Baktım hiç kalmamış elimde. Her iki sabundan da. Kalmış olsaydı buraya örneklerini şey yapacaktım. Koyacaktım. Maalesef koyamıyorum. Dolayısıyla e, su oranı %30 değil biraz daha arttırarak %35 su oranı ve e, şeyde sabunu kalınlaştıracak kildir, yulaftır tarzı şeyler kullanmadığınız zaman bu şeylerin, parfümlerin, denediğimiz parfümlerin kullanma süreleri en az %15, %20 daha artar. Biraz daha ek süre tanırlar size. Bunu da unutmamak gerekir. Benim bir de bu denemeleri yaparken sabun hamurunu hazırlayıp ilk sabunlaşmayı başlatıp 5 eşit kıyas kaseye 100 gramlık bölmem yaklaşık 1-2 dakika sürüyordu. O 2 dakikalık süre tüm bu şeyler için, esanslar için yapmış olduğum çeteledeki zaman göstergelerini göstermelerinde yok. Yani onun altını çizeyim. Bir de e, ayrı şeyleri 3 e, gram, 3 gram, 3 gram her bardağın içerisine toplam esansı 5 bardağın içine dağıtmam da e, ortalama 3 dakika şey yapıyor, sürüyor. O 3 dakika yalnız bu değerlendirmelerin içerisinde var. Çünkü ilk ilk koyduğumuz bardakla son koyduğumuz bardağı beklerken e şeyleri o süreleri bekledik. E renk değişimlerine gelecek olursak, şurada gördüğünüz gibi net e olarak şu ilk sırada şuradan başlayayım. Şu orijinal şeyimiz, e koku içermeyen orijinal hamurumuz. Şu bir şurası e fresh tanceringina ee, şurası, şu ikiliyi böyle gösterebilir misin Buse? Şu e, Green Tea, şu e, Sugar vanilya, şurası, bu e, White soap, bu e, Lady. Buradan devam edersek, e, bu New Year's Eve, bir üstündeki e, Cinnamon, diğeri e, Apple orchard şu bakın hem renk değişikliği bir de hem de şöyle beneklenmeler var mango and cream onun üzerindeki de rose of sparta buraya gelelim şu love and life bu sweet baby şu golden honey bu jasmine ve bu da e, sweet berries e, dondurmayı hatırlatan koku bana. Gel. Gerçekten hala dondurma dondurma kokuyor. Yani böyle kokuları test ederiz demiştim ben size ama gerçekten şu anda hepsi, hepsinin böyle bir karışım kokusu burnumuza geliyor. Yani 2-3 sabun koklamadan sonra fark ettim ki diğerini almakta zorlanıyoruz. Yani şu anda benim burada işte şu çok kokuyor şu az kokuyor diye bir şey yapmam değerlendirme yapmam doğru olmayacak diye düşünüyorum e, bunun sonunda e, bu 15 şeyin e, sabunun e, e, şeyi çetelesi e, olacak e, videonun en sonunda umuyorum e, sizler için faydalı bir e, paylaşım olmuştur e, Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere ve tatlıbilimler.com'a da tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hem bana güvendikleri için ve bu testi bu şekilde yapıp yayınlamama yardımcı oldukları için görüşmek üzere. Kalın